Los Angeles'ta Getty Center'dayız. Fernand Knopf tarafından yapılmış olan Jean Keffer portresine bakmaktayız. Jean Keffer, sanatçının besteci bir dostunun kızı. Belçikalı bir sanatçı olan Knof bu tabloyu 1885'te yapmış. Sanatçı, sembolist akımın temsilcilerinden. Baktığımız resim çok kişisel, ruh haline ilişkin. Sembolist akım bağlamında düşündüğümüzde bir yandan çok düz bir resim. Gerçekçi mimari öğeleri görüyoruz. Ancak diğer yandan, burada gördüğümüz küçük bir kız çocuğu ve onun duyguları. Bu alanda küçücük gözüküyor. Aynı zamanda tam karşıdan bakmıyoruz gibi. Bakış açımız hafif kaymış gibi. Bu da insani faktörleri vurguluyor. Küçük kız, sert geometrik öğelerle çevrelenmiş. Kareler dikdörtgenler. Neredeyse tek oval form kız çocuğunun yüzü. Ve bir de kapıdaki anahtar deliği. Yapı, düzen ve bunların arasında durarak Dünyayı anlamaya çalışan bir kız çocuğunun düşünceleri. Sol eliyle atkısının ucunu tutuyor. Bu küçük el hareketi, küçük kızın kırılganlığını ve dış dünya ile yüzleşme konusunda biraz çekingen olduğunu hissettiriyor. Kız çocuğu direkt bize bakıyor. Kuvvetli bir bakış bu, çocukça değil. Yetişkinlerin büyüdüklerinde unuttukları bir şeyleri biliyor gibi. Sanatçının resimde kullandığı renklerin uyumuna önem verdiğini görüyoruz. Yeşiller, griler, kahverengiler. Renkler çok uyumlu, giysisi ve kurdelesi sıcak tonlarda, yetişkinlerin yaptığı şeylerin önünde. Onun için seçtiği giysilerle. Çok sevimli. Ancak sevimli olmanın ötesinde gözlerinde merakı, zekayı, bilgiyi görüyoruz. Kare ve dikdörtgen formlarının önünde bir üçgen oluşturuyor. Direkt bize bakıyor, bizi etkisi altına alıyor. Ayakkabısındaki, yakasındaki ve başlığındaki kurdeleler gerçekten sevimli. Kapının camında ise soyut yansımalar görüyoruz. Çok güzel bir tablo bu.